lan oğlum ne oluyor lan size kendinize gelen lan kendinize gelen oğlum hayırdır lan size ne olmuş ne oluyor lan size ne oluyor lan siz hayırdır oğlum benim lafımı çiğniyorsunuz. abi kusura bakma ya biz sadece senin başına bir şey gelecek diye geldik Lan oğlum benim başıma gel gelirse gelsin en fazla ben vurulurum oğlum ölürüm arkamdan sadece kimler ağlar biliyor musunuz sen ağlarsın çılgın ağlar Bir de amca ağlar Bir de abim Benim arkamdan çok fazla kişi ağlamaz Ama size bir şey olsa Ben amcaya Ondan sonra yengeye nasıl hesap vereceğim lan He Bir daha Benim lafımın Dinlemeyeni Ne yapacağını Ne yapacağını görür Tamam mı Abi Bitirmedim Bundan sonra Ben bir şey dediysem Beni dinleyeceksiniz Tamam mı ulan Tamam Sen bugüne kadar dedin hırsız Abi şuraya basacağız Abi buraya basacağız Abi Remzi'yi bitireceğiz Geldim mi geldim Haksız mıyım Haklısın abi O yüzden Her baskında sizi gelmeyeceksiniz Sade amca Gel dediğinde geleceksiniz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Eğer bir daha benim lafımı ezerseniz ben sizi bir güzel şöyle bir sorgu odasına alırım. Ağzınızı burnunuzu kırarım. Anladınız mı lan? Anladık abi. Tamam. Sikirin şimdi. Aman akıdıklarım. Sikirin. Götü oluyor.